Herkese selam teknoloji oku takipçileri, bugün sizlerle beraber piyasanın en iyi kulaküstü, kulaklığı olan Sony'nin 1000X serisinden VH-1000XM5 kulaklığı olan, söylemizi gerçekten çok zor, neden bu kadar uzun isim koyuyorsunuz bilmiyorum ama Piyasanın en iyi kulaklığı arkadaşlar. Bakın şimdi anlatacağım detaylarını. Zaten keşke deneyimleme şansınız olsa umarım da bulursunuz. Gerçekten çok çok güzel, yüksek, ses çözünürlüklü kalitesi olan bir kulaklık bizlerle. Öncelikle kulaklığımızın tasarımından başlayacak olursak. Kulaklığı zaten oradan da görüyorsunuz. Gerçekten böyle bir premium siyahatı yaşatan bir kulaklık bizlerle. En başında şöyle bir alayım kulaklığıma. Kulaklığın. Üst taraflarındaki pedleri oldukça yumuşak. Gerçekten bir önceki başka bir X cihazının kulaklığını denedim bundan öncesinde karşılaştırmak amacıyla. Onunki biraz daha böyle kalın ve sertti. ama buradaki o yumuşak hissiyat böyle kulağınıza taktığınızda size hiçbir ağırlık yapmıyor ve şu an kendimi duyamıyorum. Tamam çıkarttım. Yan taraflarında bu açılıp kapanma tarafları oldukça güzel. Bir önceki modele göre daha ince bir kafa ayarlama yeri bulunuyor. Aynı zamanda kulaklığın bu kulak içi petleri de yine dediğim gibi Oldukça yumuşat. Gerçekten çok güzel bir hissiyat veriyor bizlere. Kulaklığın 8 tane mikrofonu bulunuyor. 4 sağ tarafta, 4 sol tarafta olmak üzere. Pedleri de yan taraflarda kulaklığımıza taktığımız pedleri görüyorsunuz. Yine çok yumuşak bir hissiyata sahip bir ped olduğunu söyleyebilirim. Alt tarafta seçeneklerimiz bulunuyor. bunlar 8 tane mikrofonumuz var. 4 sağda ve 4 solda olmak üzere. Alt tarafta 3.5 mm'lik bir jack girişimiz. Yan tarafta açma, kapama ve bluetooth tut düğmemiz. Onun yan tarafındaysa hemen ANC modumuz yani aktif gürültü engelleyici modumuz yer alıyor. Tasarım konusunda gerçekten çok çok başarılı bir kulak üstü kulaklık olduğunu söyleyebiliriz. Ben şöyle de takıyorum yani kafama taktığımda çok böyle kalın bir hissiyat yaşatmıyor. Normal spora gittiğinizde, yürüyüşe çıkarken ya da her nereye gidiyorsanız o kaba görüntüyü size yaratmıyor. Gerçekten çok güzel bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Bu arada e, aktif gürültü önleyeceğim onu şu an açık değil. Ama o sayede bile kulağınızı o kadar iyi bir şekilde kapsıyor ki yani dışarıdaki sesleri gerçekten çok aza indiriyor. Kendi sesimi de duymakta şu an gerçekten zorlanıyorum. Oh! Sesim. Gerçekten sesim yani. Tasarım konusunda kısaca bahsetmiş oldum. Gerçekten çok güzel bir tasarımı var. Bu kulaküstü kulaklığımızın premium hissiyat yaşatan bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Cihazın iki tane işlemcisi bulunuyor. Birisi entegre işlemci olan V1 işlemcisi. Diğeri ise HD yüksek çözünürlü ses kapasitesine sahip olan QN1 işlemcisi. Artık işlemcileri Öyle kulaklıklarda da görmek bence oldukça güzel ve yüksek çözünürlüklü tarafında da yani ses tarafında basları, tizleri duyduğunuz o müzikteki tüm tınıları hissedebiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Ekstra olarak eğer müzikle uğraşıyorsanız o... Yani daha çok ilginiz oluyor bu konuya. O gitarın sesi, bas gitarın sesi, arkadaki belki çello'nun sesi. Bunların en ince ayrıntılarını duymak gerçekten çok güzel bir hissiyat veriyor. Ve bu kulaklıkta bunu çok rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Kulaklığın 30 milimetrelik sürücü birimi bulunuyor. İşte o dediğim bas tiz olaylarını da çok rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Gerçekten 30 milimetrelik sürücü birimi oldukça güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda daha demin kulaklığı kulağıma taktığımda sesleri birazcık duyamadığımı kendi sesimi de duymakta zorlandığımı söylemiştim. Artık kulakları bu aktif gürültü önleyici modlarıyla beraber sadece müzik dinlemek için kullanmıyoruz. Bazen bir alanda sessiz kalmak için, bir kütüphaneye gittiğimizde o en küçük tıkırtıları bile duymamak için, odaklanmak için, kafeye gittiğimizde çalışmak için. Gerçekten aktif gürültü önleyici moduyla harika bir işlem sunuyor bizlere. Bu kulaküstü kulaklığına zaten en önemli modlarından biri aktif gürültü engelleyici modu. Dışarıdaki sesleri gerçekten duymuyorsunuz. Ama bunu da şöyle düşünmeyin. Devamında geleceğiz zaten. Çok önemli bir ses duydunuz. Ve ya onu da duyamazsam? Hayır bunu da işlemcileri sayesinde size aktarıyor. Eğer gerçekten önemli bir sesse bunu duyabiliyorsunuz ama gereksiz bir insan gürültüsü ise, ses kalabalıysa bunları size aktarmıyor. Gerçekten çok güzel bir şekilde çalışıyor. Aktif gürültü önleyici modunu hemen kulaklığımızın böyle... Sol tarafında bulunan alttaki düğmesini açabiliyorsunuz. 8 tane mikrofonu olduğunu söylemiştik. Bu mikrofonla işte bu ANC moduyla beraber aslında tüm işlevleri birlikte gerçekleştiriyor. Bunun da mesela dışarıdaki o mikrofonlar sayesinde bazı sesleri idrak edebiliyor. Alıyor içeriye, işlemciyle işliyor, size veriyor ve bunları çok hızlı bir şekilde yapıyor. Ve bu mod gerçekten kusursuz bir şekilde çalışıyor. Yani kısaca toparlamam gerekirse... Aktif gürültü engelleyici modu bu kulaklıkta çok üst seviyede zirvede. Sony zaten tüm verileri toplamış, bu kulaklıkta birleştirmiş diyebiliriz gerçekten oldukça güzel bir mod. Dedikten sonra arama kalitesine geçelim. Arama kalitesinde de yine yani en önemli özelliklerden biri 8 tane mikrofon olduğu için çok fazla işlevi bulunuyor. Bu 8 mikrofon sayesinde sadece sizin sesinize odaklanıyor. Dışarıdaki rüzgar sesini Karşı tarafa iletmediğini söylüyor Sony aynı zamanda dışarıdaki insan sesleri de olsun tüm sesleri ayırt edebiliyor ve sadece sizin sesinizi alıyor bu sayede arama konusunda da kaliteli bir ses aktarımı gerçekleştiriyor. Bu ses aktarımı da yapay zekanın desteğiyle birleşince gerçekten başarılı sonuçlar veriyor bize. Zaten birazdan da Alp beraber bir arama simülasyonu gerçekleştireceğiz. Bu arama simülasyonunda da en sonunda değerlendirmiş oluruz. Nasıl görünüyor, ses nasıl aktarılıyor bunu da yorumlarda bizlerle paylaşırsanız seviniriz. En başta demiştik bir kafede çalışmak istiyorsunuz, ofis çalışmasını belki orada gerçekleştirmek istiyorsunuzdur, kitap okumak istiyorsunuzdur. Ki bazen olur ya denizin kenarına gidip kitap okumak istersiniz ama etraftaki sesten kitaba odaklanamazsınız. Ya, bu kulaklığı alıyorsunuz abi, takıyorsunuz tamam mı? Ki her zaman yaptığınız bir işse gittiğinizde artık sizin ortamınızı algılamaya başlıyor. Deniz kenarı mı abi? O taraftaki sesleri işliyor, işliyor, işliyor. Bir iki gitmeden sonra artık dışarıdaki sesleri almamaya başlıyor. Sadece sizin sesinize odaklanıyor. Ve bence güzel çalışan da bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Gittiğiniz ortama göre sizi optimize eden bir özelliği var bu kulaklığın. Ve bir kulaklığın bunları yapabilmesi bence çok güzel. Gerçekten teknoloji geliştiğini hissedebiliyorsun. Yani gittiğin ortamı algılayabiliyor ve sana ona göre bir ses deneyimi sunuyor. Bence çok güzel bir özellik. Ortama gittiniz, kitabınızı okuyorsunuz, belki bir garson geldi ya da bir arkadaşınızla karşılaştınız. Tam da burada Speak to Chat ortaya çıkıyor. Speak to Chat ne? Konuştuğunuz an artık müzik dinliyorsunuz ya da aktif gürültü engelleyici modunuz açıksa onu anında devre dışı bırakıyor ve konuşmanızı çok rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani kulağınıza taktınız, yok garson geldi, ha ne dedin falan. Yani bunlarla karşılaşmak istemeyebilirsiniz. O yüzden hemen karşı taraftan biri konuştuğunda yani onları da algılayabiliyor çok iyi bir şekilde. Mesela bir garson geldi ne istersiniz dedi. Siz ha, ne falan demekten size o sesi alıyor ve direkt söyleyebiliyorsun. Eğer müzik çalıyorsa müzik kapanıyor ya da aktif gürültü engelleyici modu açıksa o kapanıyor ve karşı tarafla rahat bir şekilde konuşabiliyorsunuz. Ve konuşmanızın bittiğini de anlıyor. Konuşmanız da bittiği zaman hemen müziğiniz açıksa müziğiniz devam ediyor ya da aktif gürültü engelleyici modunuz da kapandıysa aktif hale geliyor. Kulaklığı Spotify'a da ya da diğer farklı müzik uygulamalarına da aynı zamanda entegre bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Hemen böyle kulağınıza taktığında ki onu da detaylarda mutlaka göreceksinizdir. Ben yan tarafta böyle kaydırdığınız zaman öne doğru müziğiniz değişiyor. Arka tarafa yaptığınızda da müziğiniz geriye doğru gidiyor. Yani görünce ki müziğe geri dönmek istiyorsanız bu yan taraflarda bulunan Akıcılık sayesinde bunu halledebilirsiniz. Eğer kulağınızdan daha değil mi? benim çıkardığım gibi çıkartıp bir yere koyacaksanız açık kalma gibi bir durumu söz konusu olmuyor. Çünkü kulağınızdan çıkardığını da anlıyor ve çıkardığınız zaman müziğiniz aktif bir şekilde duruyor. Durdu şu an müziğimiz taktık. Daha sonrasında aldık kulağımıza tekrar taktık. Müzik tak diye devam ediyor. Bence çok güzel. Bunu da çok kez alıp taktım çıkardım. Umarım kötü görünmemiştir. O zaman dilerseniz bu Sony kulaklıkla yaptığımız testleri birazcık görün isteriz. Onları da gördükten sonra tekrar buradayız. Selamlar şu an beni kulaklığın mikrofonundan duyuyorsunuz. Umarım sesim size iyi bir şekilde aktarılıyordur. Nasıl geldi bilmiyorum bakalım. Biz de izleyeceğiz şimdi sizinle beraber. Merak ediyorum umarım sonuçlar iyidir. Eğer iyiyse ya da kötüyse siz de bunu değerlendirirseniz güzel olur. Evet, telefon görüşmesi için gereken setup'ı kurduk. Bakalım şimdi Osman abinin telefonuna bağlanan Beyza'nın kulaklığıyla mikrofon testimizi yapalım. Bakalım görüşmede kulaklığımız nasıl performans sergiliyormuş. Alo, sesim nasıl geliyor? Alo, iyi geliyor şu an Beyza. Balkonda mısın? Balkondayım. vallahi telefonda da bu arada uzağıma koydum. Şu an bir kolum kadar uzakta telefon. Mikrofon alıyor sanırım i̇yi evet, mi geliyor. Evet, mikrofon alıyor olacak ki sesin bayağı yakından geliyor. Peki benim sesimi net bir şekilde duyabiliyor musun? Vallahi bu kadar net duyuyorum ki yanında sen bu kadar net duyamadın. O zaman Sony'nin kulaklık mikrofon tarafında görüşme performansının başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Vallahi ben söylerim. Tamamdır. Ben... O zaman yine yorumlarda belirtelim. Kendine iyi bak o tamam, zaman. Ben... Görüşürüz. Kulaklığımız çoklu bağlantısı bulunuyor. Yani birden fazla cihaza bağlayabilirsiniz. İsterseniz tabletinize isterseniz bilgisayarınıza isterseniz telefonunuza aynı anda çoklu bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Bu da size bu engameden çıkarmaya yarıyor aslında. Yok bluetooth bağlantısını kes tak bilgisayarına bağlan falan. Bunları Hissetmek bence birazcık can sıkıcı. O yüzden aynı anda 3-4 cihaza bağlanmak bence oldukça güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda arama kısmında da öyle aslında. Yani kullanmanız kulaklıkta zaten gördüğünüz testlerine de takıyorsunuz. E biri aradı yok bluetooth'u kapatayım onu yapayım bunu yapayım. Yani bir telaşa giriyorsunuz. Bu telaşa girmeye hiç gerek olmadığını size hissettiriyor bu kulaklık. Aynı zamanda bu kulaklıkla beraber Google Asistan ya da Yandex Asistan Aleksandra'da ve eğer iPhone kullanıyorsanız Siri de uyumlu bir şekilde çalışıyor. Bir konuştuğunuz zaman Hay Alexa ya da Google Hey Siri dediğinizde bunlar direkt aktif hale geliyor ve sizin istediğinizi gerçekleştirebiliyor. Zaten mikrofonları sayesinde de çok rahat bir şekilde algılayabiliyor. Peki bu... Güzelim kulaklığın şarj süresi ne kadar? Tabii ki bu yüksek performansa göre yüksek bir şarj süresi de var. Şimdi bir yere gideceksiniz. Belki de uzun bir seyahat, belki bir metrobüs yolculuğu, belki bir kafede çalışmak yine olsun. Bu tarafta yani evden çıkıyorsunuz. lan şarj var mıydı acaba falan bu telaşa girmek aslında birazcık yine bir önceki anlattığım durumlar gibi can sıkıcı olabiliyor. Ama bu kulaklık sizi eğer Aktif gürültü engelleyici modunuz açıksa 30 saate kadar sizi götürebiliyor ki bence bu gayet uzun bir süre. 30 saat neredeyse bir hafta yetiyor gerçekten. Ama aktif gürültü engelleyici oldu da işinize yaramadı. Belki de kullanmak istemiyorsunuz aktif gürültü engelleyici modunu. Bu sayede de 40 saate kadar bu kulaklık kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda çok hızlı bir işiniz var abi. Bana kesinlikle lazım diyorsanız da böyle 3 dakikalık bir çarjla 3 saate kadar bu kulaklıkla ses deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Gerçekten 3 dakikada 3 saat sizi bayağı götürecek bir süre olduğunu söyleyebilirim. En azından metrobüs yolculuğunuzu çıkarır. Son olarak belki bu duruma dikkat ediyor olabilirsiniz. Geri dönüşüm sizin için çok çok önemlidir. Bu konuda da Sony bir önceki modellerinde de yapmıştı aslında bunu. Geri dönüşme gerçekten sürdürülebilirliğe önem veriyor. Kağıtları kesinlikle ambalaj değil. Yani size geldiğinde bir ambalajla gelmiyor. Geri dönüştürülmüş kağıtlardan elde edilen bir kutuyla size geliyor. Son olarak bir de kutumuz var. Bu kutuyla beraber geliyor. Bu bunun bir büyük kutusu daha var. İlk açtığınızda bu kutuda böyle ki birazdan fiyatından bahsettiğimde de gerçekten korumak isteyeceksiniz kulaklığınızı. Kulaklığınızı bu şekilde koyuyorsunuz. Aynı zamanda taşıyabiliyorsunuz. Yanınızda çantanıza kolaylıkla koyabilirsiniz. Bir de manyetik bir alanımız var. Bu manyetik alanın içerisinde de bir adet işte iki ucu jack girişli olan bir Kablomuz bulunuyor. Diğer tarafta da şarjı bulunuyor. Şarjı da Type-C girişli. Yani eğer evde normal Type-C girişiniz varsa bunu da kullanabilirsiniz. Fiyata gelecek olursak. Şimdi aslında bu fiyat belki de sizin kulağınıza çok geliyor olabilir ama profesyonel bir şekilde çalışıyorsanız eğer müzik olsun ya da yani uzun süreler sizi idare etsin istiyorsanız alınabilecek bir kulaklık. 10.000 lira bir fiyat değeri var bu kulaklığımızın. Ya Tabii ki müzikle ilgilendiğinizde o bassları, tizleri, çok ince şeyleri bile duymak istiyor olabilirsiniz. Belki bu işle ilgilenmedim ama eminim öyledir. Bir kere vereyim tam olsun dediğiniz bir kulaklık arıyorsanız alabileceğiniz bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Ama 10.000 lira verilir mi? Tabii ki bunu da takdiri size kalmış yorumlarda sizle orada tartışırız. Sizce verilir mi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kulaklığımız bu şekildeydi. 8 mikrofonluyla ve uzun süren şarj ömrüyle aktif gürültü engelleyici moduyla gerçekten bizleri cezbeden bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Peki siz nasıl buldunuz kulaklığı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan özellikle de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.